Hoş geldin Cansel. Merhabalar görebiliyor musunuz, duyabiliyor musunuz beni? Görüyoruz, duyuyoruz. Sen geldin kalpler atılmaya başladı şu anda. Ya, çok teşekkür ederim. Ben e, göremiyorum ama göz, gözüküyorsa hiçbir sıkıntı yok. Sen beni göremiyor musun? Ben sizi görüyorum ama e, çok fazla yorum şeyi göremiyorum, yazı akış çok hızlı ha, geçiyor. Evet. Bir bölüm olması gereken Evet evet normal. Bir süre insan katıldı okay. şu anda. Ben hemen bir duyurularımızı yapıyorum. Aynen. O arada da gelenler gelmiş oluyor. Başını kaçırmazlar. Gelecek Bilim'de izliyorsunuz sevgili izleyiciler. Gelecek Bilim'de bir bilim iletişim platformu 2018'de kurduk. Burak Çankaya ile birlikte. Tamamen yeni teknolojiyi benimseyen, ortak iş yapmaya yönelik, herkesin katılıp destek olabileceği bir açık platform diyebiliriz. Youtube ve Twitch üzerinden biz yayınlar yapıyoruz. Ana içeriklerimiz orada. Instagram'da da canlı yayınlarımız var ama Youtube ve Twitch üzerinden asıl içeriklerimizi yapıyoruz. Youtube'da bütün arşivi bulabilirsiniz. Youtube.com bölü Gelecek Bilim'de. Daha detaylı öğrenmek için gelecekbilimde.net adresine gidip bakabilirsiniz. Orada bizim makalelerimiz de var. Bir sürü geçmişe yönelik de çok büyük bir makale arşivi var. Oradan bilimsel yazıları okuyabilirsiniz kaynaklı şekilde. Bize destek olmak isterseniz, güzel işler yapıyor bu çocuklar, bunlara destek olalım derseniz ne yapabilirsiniz? YouTube kanalımızdan katıl diyerek bize bütçeniz doğrultusunda aylık bir destek yapabilirsiniz. Ya da Twitch'ten abone olabilirsiniz. İkisinin de avantajları var. Tıkladığınızda göreceksiniz onu. Bir de şey söyleyelim, yayıncısından görsele, işte şu an mesela bunun duyurusunun yapılması, afişinin tasarlanması hepsi Arkada yayınların kesilip biçilip YouTube'a atılmasına kadar hepimiz gönüllü olarak yapıyoruz işin bunu. Kendi işlerimizden, okulumuzdan zaman arttırarak. Siz de gönüllü olmak isterseniz, bizimle birlikte çalışmak hem de öğrenmek isterseniz birlikte.gelecekbilimde.net adresinden <gülüyor> formu doldurarak ekiplerimizden birisi arasına katılabilirsiniz. Ee, Instagram'dan izliyorsunuz. Takibi almayı unutmayın. Biz de mutlu olalım. Bir de son duyuru yapayım. Cansel şu an gözükmüyor. Bir daha gelsin. Ben onu şimdi alayım. Tekrar gelsin. Cansel gelene kadar da ben şeyi göstereyim. Bu arada bir müjdemiz. Tişörtlerimiz çıktı arkadaşlar. Yurt dışında olduğum için Burak da ben de Türkiye'den e, <gülüyor> çok fazla bu işi yönetemiyorduk. Bir e, başka bir e, arkadaşımız, bu işi yapan bir arkadaşımız bize e, destek oldu. E, o sayede bunu yapıyoruz. Çok değişik tişört tasarımları var. Ben şöyle bir göstereyim onu. Ee, şöyle mesela Nulus Inverba var ee, Cansel hoş geldi tekrar tişörtleri gösteriyordum ben de duyurular ben de izliyorum yıldız tozuyuz şöyle bir tişört var ee, siyahlı beyazlı şöyle bir tane var bu belli olmuyor ama aslında bu şey ee, bu soluk mavi nokta evimiz soluk mavi nokta diye böyle <gülüyor> burada şey var böyle girip bonuna dolaşabilirsiniz ee, şöyle bir tane var bilim tanımı içeren bu da Bert Bert Russell'ın tanımı diye hatırlıyorum. Şöyle bir tane var. Science in progress diye. Bunu bilim insanları belki giyebilir. Efendim şöyle bir tane var benim programdan. İnsan rasyonel değildir diye. Twitch psikoloji izleyicileri bilecektir. Bir tane şu var. Bunu yeni yaptık. Bu Ergi Deniz Özsoy hocanın o biyoloji şey Hacettepe <gülüyor> biyoloji pardon. Bir yayında şey demişti, Pterodoptus Dactus'u biliyor musunuz demişti, uydurduğu bir şey. Buna baksınlar YouTube'dan izlemiş ona. Bir de şu var bizim en çok şey sevilen, benim de üstümde o var şu anda. Cahil Savar tişört shirt diyoruz biz buna Cansel. Ee, i̇şte dünya düz değil, aşılar işe yarar, Ay'a gittik, Camp trail yalan Ve <gülüyor> yani, Bununla dolaşabilirler. Ee, bir tane kaynak göster hareketimiz var. Hani bakabilirsiniz, işte kaynak göster. Bu da öyle. Hani Nereden biliyorsun? Bunu da çok istediler. Okulda böyle geziyim diyorlar. Bir de zırva var. Celal Hoca'da dizini aldık. Hani yüzünüzü kullanabilirsiniz dedi. Bir de böyle bir tişört bir var. Aynen. Bunlara mağaza.gelecekbilimde.net adresinden bakabilirler. Ee, bu şekilde. Evet. Ben duyurularımı yaptım. İnsanlar da birlikte başlayalım istersen. Hemen şunu söyleyeyim. Hatta şuraya ben onu pinleyeyim. Ee, sorularınız için sağdaki soru işareti butonunu kullanabilirsiniz diyelim. Şunu ben bir de pinleyeyim buraya. Bakayım yapabilecek miyim? Evet. evet. Burada soru işareti butonuna basarak sorularını sorabilecekler. Ee, bunu şunun için yapıyoruz. Chat çok hızlı akıyor kaçırmamak için. Şimdi başlayalım. Cansel hoş geldin. Cansel temiz. Hoş Sevgili arkadaşım. Onunla yayına girdik. Gözde de öyleydi. Gözde de defter arkadaşım. Ee, tanıyoruz ikimizi de Gözde'yi. Bakın belki bugün izliyordur. Şimdi Cansel'le e, geldik. Sırayla Delft'teki e, bilimsel arkadaşlarım, <gülüyor> bilim canlı yayını alıyorum. Şimdi Instagram sohbetleri daha relax oluyor Cansel. Hemen sözü sana bırakayım. Sen biraz bize kendini anlat. Tanımayanlar, bilmeyenler için. Daha sonra da hikayeni uzun uzun dinleyeceğiz. Tamam. Ee, ben Cansel. Cansel Temiz. Ee, Delft'te yaşıyorum. Ankara doğumu büyümeyim. Eee Liseyi ilkokul, ortaokul liseyi Ankara'da okuduktan sonra Mehmet Emine Sosadi Anadolu Sesi'nden mezun olup ODTİ Kimya bölümüne girdim. Ee, sonrasında yine ODTİ'de Polimer Bilim ve Teknolojisi üzerine master'ımı yaptıktan sonra da Hollanda'ya TÜDAF'de, Delft Teknik Üniversitesi'ne doktor'ımı yapmaya geldim. Hı hı. Ee, sonrasından da yaklaşık 5-6 ay önce burada e özel bir e şirkette kimya mühendisi olarak çalışmaya başladım. Ee, hep güneş enerjisi üzerine çalıştım. Hem o konuda biraz şanslıydım hem de çok hevesliydim. Şu anda çalıştığım e, özel şirkette güneş enerjisi üzerine çalışıyor. Böyle 5 seneden beri yaklaşık 5 seneden beri de Hollanda'da yaşıyorum. Süper. Almancamız da gelmiş bu arada. Ee, selam olsun. Merhabalar. Eee Profesör Albert Koluman çok severiz kendisini. Soruları varsa da veya yorumlarını isteriz. Şimdi Can şimdi bu, bu yayınlarda biraz şey yapıyoruz, bilim insanlarını tanıyın yani bilim insanı dediğin kişi senin benim gibi bir insan öyle hani konuşulamayacak e, işte yukarıdan bakacak birisi değil işte ya da böyle sürekli bilimle uğraşan birisi değil. gayet eğlenceli her zaman sokakta gördüğünüz insanlar biraz hani şey yapmak yakınlaştırmak adına hem de şunu da düşünüyoruz yani instagramda şöyle bir şey kaç kişi bugün bir kimyacıya aklına gelen bir soruyu sorabilir? Yani arkadaşı olması lazım. Yani bir şekilde erişimi olması lazım. Dolayısıyla evet, biraz evet. onu sağlamak. Hani Instagram'a parmağınızın ucuna getirmek. Ben şimdi biraz bu yayınlarda şey yapıyoruz. Bilim insanlarının hikayelerini dinlemek istiyorum. O yüzden en başından başlayalım. Ne zaman bir bilim insanı olmaya karar verdin? Bununla ilgili belki seni etkileyen çocukluğunda veya gençliğinde fark etmez. Etkileyen faktörleri de bize anlatabilirsin. Hani annem babam etkiledi şunu örnek aldım bu da olabilir İşte izlediğim bir film kitap öyle şeyler de olabiliyor sen bize bir yani bilim insanı olmaya nasıl karar verdin o süreci anlat istersen ee, sanırım bilim insanı olmayı direkt olarak hiç istemedim çünkü belki de bilim insanı ne yapar bunu bilmiyordum ee, çok da maalesef ki etrafımızda olan bir şey olmadığı için hani gözlem yapma şansımız da çok fazla yok bu yüzden bir kimyager olarak da burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum her şeyden önce. Kimyager etrafta mesleğini yapan kimyagerde maalesef bulması az olduğu için bu konularda okurken daha öncesinde de ben de danışmanlık almak konusunda zorlanmıştım. Umarım bugün yardımcı olabilirim. Bilim insanı olmak. Küçük yaşlarımdan beri ben hep bir şeyleri... Ee, annemin çok tabiridir, çok daha aslında basit bir tabir ama bir şeyleri karıştırıp ne olacak acaba'yı çok merak ederdim. Hep de bir şeyleri karıştırırdım evde. Bunlar ufak bazı mutfak malzemeleri olabilirdi, şampuanlar, sabunlar, bazı kimyasallar olabilirdi. Farklı farklı şeyleri karıştırıp bir şeyler yapma hevesim çok fazlaydı. Ee, bunlara yönelik oyunlar oynamak, bunlara yönelik e, programlar, belgeseller... Ee, ...daha çok bilimle alakalı çizgi filmler izlemek belki de bilemiyorum şu andaki e, Bilimle ilgili nasıl çizgi bir çizgi film hatırladın ee, Nickelodeon'da özellikle benim zamanımda, 90'lıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok çok fazla vardı, çok fazla bilimle alakalı çizgi filmler. Şimdi adını tam net olarak hatırlamıyorum ama... E, ...küçük bir tane çocuk dedesiyle beraber bir şeyi merak ediyor. işte vücutta kan dolaşımı nasıl oluyor? Çocuk bir anda işte kan damarlarına giriyor. E, tüm ha, damarlar. Hemoglobinlerle şey bilim, beraber. Bir bilim insanı yapan e, şeyi söylüyor. Evet. <gülüyor> Fransız. Ay unuttum onu. Çok güzel. Ben şey de adını, adını sordum burada. Hollanda'dakiler de biliyor onu. Çok muhabbeti açıldı da yazsınlar bize çete. Ne olur ya. Evet falan varsa. İzmir tekrar ben de çok istiyorum çünkü ama bulamıyorum da bu şekilde de tarifte de bulunmuyor. <gülüyor> ya şey küçülüyorlar ve böyle vücuda giriyorlar. Şimdi hatta böyle bakteriler falan böyle şey tiplerdi böyle gıcık gıcık tiplerdi konuşuyordu falan değil mi? Evet. Ay yani neydi o ya? Giriş evet. ee, sonra çıkıyordu burundan mı, ağızdan mı, hep yerden evet. giriyordu. Vücudumuzu tanıyalım diye hatta mı çevirmişler Türkçe'sine Evet. Doğru. Vücudumuzu tanıyalım. Dur ekşi sözlükte de gördüm ben onu. Herkes ev sağlıyor ben de. Ev evet. <gülüyor> Güneşin yanmış. Güzel sorular, soruları arkadaşlar şeye alalım. Soru işaretini alalım ki hem ekrana verebiliyorum da öylece hem de kaçırmıyorum. Cansel kalp demişler çete. Herhalde tanıdıkların geldi Cansergal. Gözde'de de oldu. Bir böyle bir bir tanıdık kontenjanı oluyor orada. Azıcık yani, azıcık. Evet. evet. Şimdi ha, buldum ya. Ee, İngilizcede değil de dur bakayım şu şu. Dakika. Hopan Dur bakayım ileriye. Şöyle. Bak. Evet. Evet, hop. <gülüyor> Çok güzel evet. ya. La vie. La Valla şeyler vardı bak. Bu değil mi bu kanal? Evet evet bu. Vallahi bir nesli bilim insanı yapan şey bunu vücudumuzu tanıyalım işte. İngilizcesi. Vücudumuzu baksınlar. tanıyalım. Bir tamam. varmış, bir yokmuş diye. Mesela baksınlar. Ee, onu izliyordun. Tamam. Peki kendin karıştırıyordun oyunlar falan dedi nasıl e, kimya ile ilgili ya da bilimle ilgili nasıl oyunlar vardı ee, direkt tabi o zaman oynarken biraz da tabii ki annemin babamın da teşvili abimin de teşvili bizim evde zaten e, sürekli ya bir elektronikle alakalı ya işte bir şeyler hobi herhangi bir şekilde bir sanatsal bir hobi olabilir sürekli zaten bir üretim bir yapım hali vardı babamın her zaman bir Uğraştığı, hobi odası gibi e, bir odanın aslında bir bölümünü e, kendine ayırdı. bir alanı vardı. O alanda da hep üretim halindeydi. Hala da öyledir. Hı. O yüzden abimde de, bende de, annemde ben de, de, annem de, de hepimizde de bir e, onun içinde olmak var tabii ki. Bunun etkisi mutlaka çok olmuştur ama e, biraz daha yaşım büyüdüğünde benim benden 8 yaş büyük bir abim var. E, o... Onun izlediği yol da bana çok örnek oldu. Bilim insanını merak etme yolunda. Ee, dediğim gibi hiçbir zaman bilim insanı olacağım diye bir şeyim yoktu ama çok merakım vardı. Bilim insanları ne yapıyor? Hı. Hani benim gördüğüm kadarıyla bunları yapıyorlar ama bir şeyler çıkartıyorlar atıyor. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı şeyler ama bunu nasıl yapıyorlar kısmında. Ee, abim de ODTÜ mezunu, masterını, doktorasını yaptıktan sonra şu anda da araştırmacı olarak çalışıyor. IBM Zürüt'e mühendis, elektronik mühendisi. Onu da çok gördüm bu yolda. Bilim insanının neler yaptığını, neler yapması gerektiğini, nasıl bir çalışma temposunun olduğunu ve daha da önemlisi nasıl bir vizyonunun olması gerektiğini. Hı hı. Ee, Örnek birisinin olması, ve... babanın, babanın mesleği neydi? Babam aslında asker emeklisi ama hobi olarak tüm e, sanatstan ne kadar aktivite, el alakalı işte çizim hı. olabilir bir şeyler yapmak olabilir elektronik e, devreler veya hı hı. elektronik herhangi bir e, cihaz olabilir bunlarla hobi olarak çok uğraşan bir insan anne e, so nem mı? hanımı tamam. annemin yani Aslında e, abimnin şeyi biraz yani o 8 yıl önce şey yapması, 8 yaş fark var onun da tabi e, meraklandırmış seni. Güzel olmuş. Yani şey için söylüyorum bunu özellikle. Tekrar ediyorum ki hani bu tarz yollar var. Hani bu tarz durumlar motive, motivasyon sağlayabiliyor. Niye söylüyorum bunu biliyor musun? Çünkü bazı işte veliler şey diyebiliyor. İşte ben de çocuğumun bilimle ilgilenmesi söylüyor. şunla ilgilenmesi. Hani bu böyle tasarlanacak bir şey değil ama merak edecek, önünde gösterilebilecek bir şey varsa ve çocuk da gerçekten merak ederse tamam gider o. Hani ama şey bunu Şunun içinde biraz da söyleyebiliriz. İlla bunun olması da olacağı anlamına gelmez. Yani şimdi gidip ben de işte bilim insanı gibi bir şey yapayım değil. Ama çevrenizde falan varsa onlarla konuşturmaktan, onlarla hani sorularını iletmesinden çekinmemek lazım galiba. Sen de öyle bir şans olmuş aslında. Evet bir de annemin bu konudaki yönlendirmeleri. Ve bence en büyük sanırım şansım bu yolda da özgür bırakılmam. Bence bir bilim insanının olması gereken şey özgür, bağımsız olması. Hiçbir şeye bağlı olmadan, tabulardan korkmadan ya da olan tabuları yıkmaktan korkmadan özgür bir şekilde düşünebilip özgür şeyler yapabilmek. Çocukluğumda da annemin de çok büyük teşviğiyle, yönlendirmeleriyle. Denedim birçok şey denedim. Şu anda düşününce çok saçma şeyler. E işte dediğim <gülüyor> gibi küçük yaşta birçok şeyi karıştırmak, sabunla unu karışımında ne oluyor ne görmek. Hiç olmadı, hiç olmadı, He. hiç olmadı. Hay hayatımın hiçbir aşamasında, hiç öyle patlamalı, gümletmeli, heyecanlı ama tehlikeli Alev kazalar yaşamadım. Öyle şeyler olmadı. Yani. Hiç olmadı. Ufak tefek şeyler oldu da çok benden uzakta, benden çok bağımsız hmm. e şekillerde. Hiç kendi böyle bir o etrafımda, öyle bir kaza olmadı. Gerçi bu iyi bir şey ama <gülüyor> bu konuda komik anım yok maalesef. Ee, öyle bu yolda da işte bu da e, mümkün olduğunca uluslararası deneyim kazanmak istedim. Hı -hı. Ee, başka bilim insanları ya da başka insanlar ne yapıyor, ne yapmak istiyor merak ettiğim için hep bir gözlem e, Merakım vardı. Onlar başkaları ne yapıyor ya da nasıl yapıyor kısmında. illa bilim insanı olmasına da gerek yok gözlem. Ee, sonrasından da ÖSS gerçeğiyle e, mühendis olmadı, olmak istemediğim için hı hı. E, kimya bölümünü seçtim. Çok da severek okudum. E, her ne kadar e, okulla bağım çok da bölümle alakalı olmasa da okulda olan tüm o anılarım, daha çok işte sosyal anılardır, orada yaptıklarımızdır odur budur falan filan. Ama çok severek ve okuduğum ve sonrasında da çok ee, donanımlı çıktığımı anladığım bir bölümdü, bilim Hı. dalı okumak. Okurken çok belki anlaşılmıyor, çok belki değeri bilinmiyor, özellikle de Türkiye'de. Ama sonrasında aslında bilim dalı okumanın ne kadar değerli olduğunu bir sonraki adımlarda Anlıyorsun. Bak Emir Sama, demiş ki, tam, tam söylediğin şey, evet ot kadar getirdik güzel oldu. Oradan devam edeceğim şimdi dedi ya çok donanımlı çıktım onun nedenlerini soracağım. Ee, Emir demiş ki günümüzde ailelerin çocukların bilimin derinlerine inmesini istememesinin sebebi sizce nedir? Yani şey kastıyla temel bilimlere çok işte aman okumayın aman seçmeyin işte siz kalırsınız falan. Ya zaten adını da ben de söylüyorum. işsiz kalma olayı yani ekonomik kaygılar kesin var orada ama birazcık böyle dilimin temellerine, derinlerine inmek, temelde derinlerine inmek, bir konuyu derinlemesini incelemek konusunda aile istemiyor. Sizce sebebi nedir diye sormuş. Ben tabii genellemek ne kadar doğru olur bilemiyorum şu anda ama hani Hı. benim en azından öngörebildiğim şey dediğim gibi işsizlik. Maalesef ki çünkü ülkeye bağlı. Hı hı. Türkiye'de eğer e, bilime ya da ana bilim dallarına e, yeteri kadar yatırım yapılırsa oradan çıkan bölümlerdeki insanlara da ihtiyaç olacağı için iş alımı artacaktır. O zaman da ÖSS'deki puanın <gülüyor> çok pardon, ÖSS'deki puanının artmasının da e, ihtimali pek yüksek. ÖSS'deki puanı artınca da popülaritesi de. Diyor. De... <gülüyor> tamam. Şu an geri geldik. Um şey söyleyecektim. İp ve e, çok uzun süre okumak, çok uzun süre gerektirilen bir emek. Hani bunu e, birçok ailede ön görüyordur diye bu ön yargıya sahiptir diye düşünüyorum ki bence hasta olmaması gereken bir ön yargı. <gülüyor> e, uzun, süre, uzun süren ve derin zorlu bir yol olduğu için de çok tavsiye edilmiyor olabilir. Ve Türkiye'de özellikle kimya ya kimya mühendisi olmak gerekiyor ya kimya öğretmeni olmak gerekiyor biraz da. E, evet. iş sahibi gibi gözükmek için biraz da onun yanlış bilinmesi de olabilir. Kimya okuyan ne yapar? Çıkınca ne yapar? Bilim okumak nedir? Bu konuda bir yanlış bir algıdan kaynaklı ön yargı olabilir. Evet. Peki şey, sorayım. E, mühendis olmak istemiyorum dediğin yani kimya alanında herhalde kimya mühendisliği yerine kimya dedin ama kimya nereden geldi? Yani Oraya nasıl da oraya yani anladım öyle anladım. Doğru mu an yani mı? kimya okuyacaktın ama kimya mühendisi olmak istemedim. Kimya seçtim gibi söyledin. Sık seçmedim? Özel olarak kimya mühendisliğine karşı bir şeyim yoktu. Gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, e, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği herhangi bir mühendislik alındı. Mühendislik hmm. yapmak istemediğim için tamam. seçmek istemedim. Bilim, bilim dalı okumak istedim. E, yurt dışına yurt e, dışına Yurtdışındaki imkanlarımın daha geniş, e, daha fazla olması için aslında benim o zamanki e, Türkiye'den OTTÜ Kimya'dan çıkıştaki bakış açım oydu. Aslında kimya mühendisliğinde Hı. aynı derecede imkanları var. Peki niye ee, kimya? En zor soruyu sorayım şimdi o zaman. Niye kimya? Düşündüm bilim alanında, bilim alanında. Aynen o zamanlar abimle de çok konuşmuştuk bunu. Düşündüm, biyolojiye karşı hevesim çok fazla yok, çok fazla ezberim iyi değildir. Hmm. Matematiğim iyidir ama çok da matematiğin içinde boğulmak ister miyim, emin olamadım. Fizik, çok kimya, fizik aslında bir arada olmasına rağmen... Fiziğe karşı hiçbir zaman ısınamamış bir insanım. Doktoramın bir kısmında çok fazla fizikle de uğraşmama rağmen... E, beni en çok çeken, en çok heyecanlandıran, en çok meraklandıran kimyaydı. Kimya okumak istedim o yüzden ve çok geniş. Derya Deniz. İstediğin herhangi bir alanı da seçip o yönde ilerleyebiliyorsun. Full özgürlükle istediğin zaman da değiştirme özgürlüğüyle. Süper. Um, peki kimya öğretmenin nasıldı? Yani bunun etkisi var mı? Okul, lisedeki falan e, hocalarının. Kesinlikle. Benim çok çok çok çok severek hatırladığım kimya öğretmenlerim var. Hı hı. İlkokuldan itibaren. Adı hayat bilgisiydi, sonrasında fen bilgisine döndü, sonra kimyaya döndü. Ama hep e, bana bilimi, kimyayı anlatan hocalarım hep çok sevdiğim insanlar oldu. Hep de çok güzel, o kadar karmaşık şeyleri çok güzel anlatan insanlar oldu. E, hem o konuda şanslıydım, hem de hani dediğim gibi ozu olarak bir e, sevgim, hevesim de vardı. Kimyaya karşı hiçbir zaman ön yargılı olmadım. Kimya çok zor, kimya ben yapamıyorum. Edemiyorum gibi bir ön yargıma olmadı. Bu ön yargılı her ders zor çünkü. Evet. Kimya özel bir şey yok. Sevdiğin için kolaylaşıyor aslında değil mi? Bir şey seviyorsan. Aynen. Biraz sevmek gerekiyor. Evet, çok güzel. Ben de onu düşündüm. Gelecek bilimde de kimya ya yer vermişizdir. Ben de 500 küsür video olmuş yani bilemiyorum artık ama benim hatırladığım böyle sadece safi kimya üzerine. Ee, bir hoca almamışız mesela sen bu anlamda ilksin yani kimya konuşacak adı kimya olarak şeyi. bir kimyager olarak ilksin bence güzel olmuş ee, biraz orada ihmal ettiğimiz alanlardan biri ben de şimdi şeyi izliyorum böyle boş zamanlarımda kendim bizim işbirliği de yaptığımız Crash Course diye bir kanal var PBS stüdyolarının hazırladığı orada işte böyle fiziği bitirdik izlemiştim onu şimdi hızlı bilimini yapıyorum Türkçesini yapıyorum devam ediyor fiziği falan bitirmiştim astronomi işte bitirdim baktım ne alabilir ya fiziği yaptım dur dedim kimya biyoloji sonra anatomi fizyolojiye geçeyim ama anatomi fizyoloji istedim ama dur dedim hani aradaki basamakları tamamlıyorum yani <gülüyor> ya, biyoloji çünkü man manalı gerçek yani. Yani, yani benim için öyle yani alana genel şey demiyorum ama işte on şeyle girdim bak şimdi ne diyeceğim o fikirle girdim hani sırayı seti tamamlayıp fikriyle girdim ama çok sevdim çünkü bize hiç lisede anlatıldığı gibi değil Hani işlemler, moller, bilmem neler, o 1D'de bilmem bak garip garip şey hatırlıyorum, hep o nimonikleri hatırlıyorum aslında, o nimonik derler ona yani o akılda kalıcı şeyler, İşte periyodik tablonun neydi, arsız bilmem ne falan filan sayarlar ya, onları biliyorsun ama e, aslında şeyin e, Crash Course'da anlatıldığı yani ya yani madde ya, madde nedir yani maddeden girmek, varlıkların maddesi nedir vesaire buradan girmek çok ilginç. E, dolayısıyla sevdim ben de tavsiye ederim e, takip ediyorum gerçekten şey bir alan hmm. yani e, aradaki bağı kuruyorsun işte aslında yani fizik birçok şeye çıkılıyor ama açıklayamadığı yerlerde kimya başlıyor vesaire hatta işte kimya ilgilenen önemli buluşlardan birinde Einstein hesaplamalı olarak gösteriyor falan bak baksınlar kursun başına yani öyle şey değişik bir durum e, düşündüğümüzden çok daha derin çok daha güzel bir alan e, onun için şimdi. Biraz şeye gelelim istersen soruları da bakıyorum, ileriye dönük soruları bıraktım, yeri gelince soracağım diye. bir tane doktora ile ilgili var, oraya da gelelim. Şimdi ODTÜ'de bölümü bitirdim, ee, hı hı. baştan beri kadarıyla sen şey kadarıyla ben temel bilim okuyayım araştırma yapayım, yani bilim insanı olayım. Araştırma derken e, belki özel bir yerde de çalışırsın ama hani yeni bir şeyler keşfedeyim, araştırma geliştirme üzerine anladığım bu. E, dolayısıyla master yapmaya ne zaman karar verdin ya da var mıydı başından beri hemen yüksek lisansla yapayım, yok muydu? Nasıl oldu o iş? Ve o yüksek lisansa neler çalıştın? Ya bunu söylemek ne kadar doğru hiç bilemiyorum ama şu an hazır samimi bir sohbet yapıyoruz söyleyeyim. <gülüyor> Hiçbir zaman master yapmak istemedim. Hı. Lisans okurken master yapmayacağım dedim. Master yaparken doktora yapmayacağım dedim. <gülüyor> doktora yaparken postdoc yapmam dedim. Az daha yapıyordum. Hala <gülüyor> <Bir yerde gülüyor> <kurmuşsun gülüyor> ya. da çok kop tam kopatmış değilim. <gülüyor> e Bilmiyorum, hiç e, uzun vadede net hedefleri olan bir insan olmadım ama hep bir şeylere merakım oldu. Onu, onu da yaparsam ne olur, hmm. burada ne varmış, bu neymiş diye. Ben biraz öyle yola çıktım açıkçası, çok şunu da yapayım da şunu da şöyle olsun değil. Ama master, bu tüm yaptıklarım arasında çok bilinçli karar verdiğim, nadir adımlardan olabilir, doktora yapmak için, yurt dışında doktora hmm. yapmak için. çünkü. E, lisansı bitirdikten sonra her ne kadar master doktora yapmam, bilmem ne falan desem de içimde merak ettiğim bu bilim insanları ne yapıyor? Bu doktoru diyorlar, İsviçreli bilim adamları öyle bulmuş, şöyle bulmuş diyorlar. Bunlar nasıl buluyorlar böyle şeyleri? İyi, çok merak ettiğim için masterımı sonrasından da doktoramı yapmaya karar verdim. Ya aslında Benim iki şey... Buydu. Gözde ile olan da diğer hocalarımızla olan hikayelerde hep duyduğumuz şey, ortak noktalar. bir. Özgür bırakmak dedin ailenin, özgürlük dedin. O çok önemli. Düşüncede, hareketli, kararda ve düşüncede özellikle özgür olmak. Bu çok önemli. Özellikle işte bu süreçte şeyi de çok konuşuyoruz ya. Işte kadınların bilimdeki yeri, işte Girls in STEM hareketi vesaire Aziz Sancar'ını desteklediği. Biraz da o anlamda da hani çevrenizde olan kız çocuklarına, kadınlara baktığınızda aklınızda gelsin. Birincisi özgürlük. Onu görün. iki de şu merak. Yani aslında doğduğumuzda da böyleyiz ya doğduğumuzda da meraklıyız bir yerde kayboluyor kaybolmadığında işte bile bir insanı oluyor gibi bir durum var ee, imkanlarda yerinde her şey yolunda giderse merak etmek bak kalplerde gelmeye başladı insanlar da katılıyor herhalde merak çok önemli ve e, o merakın peşinden de gitmek aslında sen de onu yapmışsın yani buradaki motivasyon çok önemli ben bilim insanı olayım işte adımda doktor olsun işte para kazanayım, yurt dışına yerleşeyim. Tabi bunlar belki olabilir ama ana şeyde yani bunlar da yanlış diye demiyorum ama ana merkezde ya bu İsviçreli bilim adamları buluyor da nasıl buluyor? Bunu merak etmek. <gülüyor> ben de bu ben de bir yapayım ya hadi bakayım nasıl buluyorlar mı? Bu gerçekten çok güzel. Bunu kullanacağız daha sonra. Fatih <gülüyor> de, <kendi gülüyor> ki, o İsviçreliler bir bitmedi demiş. Yani Abi <gülüyor> hani de Aa, abim de işte değil mi? Abi de O da İsviçreli bilim, bilim adamı. <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayar ediliriz. <gülüyor> öyle diyelim. Computer Science artık. Computer Science diye geçiyor alan. Hakikaten çünkü değişik şeyleri de var. Onların, ee, onların alanlar ilginç. Değişik. Aynen. Peki. Master'da neler çalıştın? Ortü'de. Ben Master'ımda Polimer Bilim ve Teknolojisi çalıştım. Ee, bunun üzerine de okudum. Ee, ve polimer Organik polimer. Güneş Pilleri. Şimdi izleyenler. Polimer nedir? Polimer büyük... Moleküler e, e, moleküler e, ağırlıkları olan konjuge olabilir olmayabilir monomerlerin küçük yapıların bir araya gelerek büyük daha mekanik e, mekanik anlamda da, kimyasal anlamda da daha sağlam e, oluşturdukları bir madde çeşidi monomerlerin bir araya gelerek farklı şekillerde e, polimerizasyon çeşitleri var farklı şekillerde polimerler var bu şey. monomer Kimya cahilleri için mesela polimer ne bizim bildiğimiz polimerler var mı? Mesela plastik. Hı. Plastik bir polimer. Farklı çeşitleri var. Bu işte e, üreten ür, e, poli kusura bakmayın Türkçe terimlerde zorlanıyorum. Bu yani terimleri hep İngilizce kullandığım için. Poli üreten ya da poli akrilik poli e, sülfatlar. bunların kendi bir aralar gelişleri, farklı e, kimyasal yapılarla bir araya gelişleri, kimyasal e, şekillerinin e, değiştirilmesiyle oluşturulan yeni yapıların bir araya gelişiyle e, oluşan moleküler e, ağırlıkları arttırarak, özelliklerini de arttırarak e, daha sağlam, daha uzun süren, e, farklı alanlarda da çok şekilde kullanılabilen Mademeler. Doğada ki bulunuyor mu? Yani poli çok demek zaten. Hani mono, tek, poli çok onları biliyorum. tek kimya cahili benim buradaki bu arada. Şimdi yani çattekiler çünkü. Yani ee, işte ee, birçok şey molekülün bir araya gelmesi falan dedin. Ağırlıkları artıyor falan. Monomer. Kafamda evet. anladım. Monomerlerin bir araya gelmesi. Peki şey ee, doğada bulunuyor bunlar yoksa biz mi yapıyoruz polimerleri? E, doğada bulunmadığı için hatta e, hmm. biodegradable çözülebilir polimerler yapmaya çalışıyoruz hatta. Çözülebilir yerleri yapmak Çünkü. tabii aynen. <gülüyor> ama tabii her, her plastik her de kötü değil. Onu da çok da genellememek lazım. Şu anda plastik üzerinden örnek veriyorum diye ama hı. farklı farklı plastikler de var. Termosetler ya da termoplastikler. Hı hı. E, farklı farklı polimer çeşitleri var. Özellikle bu e, organik güneş pillerinde de çok sıklıkla kullanılan ee, tüm hepsinin plastik olmasına gerek yok. Sadece e, o mekanik ve kimyasal ya da optik özelliklerini e, farklı farklı alanlarda kullandığımız Hı. farklı PVC bir e, malzeme bilmiymişler. PVC PVC. Efendim, PVC. evet. Poli e, vinil kloride diye yanılmıyorsun. Hı. Aynen o da bir farklı bir şekilde poli. Başındaki P polimerik oluşundan geliyor. P. Çok güzel. Peki senin çalıştığın böyle spesifik bir polimer var mıydı? Net bir şey. Hı. Benim masterımda spesifik olarak çalıştığım polimerler, organik organik güneş pilleri için hı hı. benim özel olarak sentezlediğim kopolimerler. Kopolimer nedir? Farklı farklı bir A monomeri var, bir B monomeri var. Bunları ben bir araya getiriyorum. A, B, A, B. istersen A, B, C, A, hı. C, B. Ya, ne, nasıl istiyorsan ya da farklı farklı şekillerde A, A, A yapabilirsin. AB AB AB ya, yapabilirsin. Farklı şekillerde bunu yapıp siyah polimer elde etmeye çalışıyordum. Hmm. Siyah polimerin de e, asıl e, avantajı güneş organik güneş pillerinde aktif kısımda yer aldığında gelen tüm UV ve visible ışıkları absorbe edip hmm. mümkün olduğunca fazla ışığı absorbe edip bunu Elektriğe çevirmesi. Hmm. Siyah oluşundan karnaklı da tüm... E, giydiğin zaman olur. daha çok yanarsın ya ısıyı çeker. Hani Aynen. Gündelik hayatımızda. Absorber. O yüzden siyah daha çok emiyor, absorber. Peki şey dedin, organik güneş pili dedin. Ben de terim avcısı gibi arada ama organik güneş pili e, nedir? Yani o güneş pili dediğimiz şey o hücresini mi kastediyorsun? Pil derken nasıl bir şey o? Yani bir de inorganiği mi var onun? Pil dediğimiz artısı eksisi var anodu ve katodu. Hı hı. Bir sandviç şeklinde düşün, bir tarafta anot var, bir tarafta katot var. Hı. Bu içinde de bizim işte organik güneş pillerine koyduğumuz farklı katmanlar var. O katmanlardan bir tanesi de aktif katman. Bu organik malzemenin bulunduğu katman, asıl olay zaten orada Oraya oluyor. Işık diyor, da absorbe ediliyor. Yani malzeme ışığı absorbe ediyor, elektronlar ayrılıyor. Sonrasından da farklı e, kutuplara doğru işte anotlara ya da katotlara doğru da e, ayrılıyorlar, difüz olup ve orada toplandıktan sonra sistem saykı tamamlanıyor ve elektrik elde ediliyor. Hmm, tamam. Bunun organik ve inorganik oluşunun farkı da içinde kullanılan malzeme. Eğer organik bir malzeme o aktif katmanda kullanılıyorsa organik hmm. güneş pilleri oluyor. Yok inorganik bir malzeme kullanılıyorsa da inorganik güneş ne pilleri oluyor. Ne var bunların? Malzeme farkları var. Organik dediğimiz şeyin içinde karbon, oksijen, nitrojen bulunurken inorganikler içerisinde Metaller olabilir. Inorganik, organik olmayan Herhangi bir periyodik tabloda Görebildiğiniz her elementlerden hangisi uygulayabilir? Bunlar yoksa inorganik gibi. Hı. Bunların karışımları da olabilir bu arada. Hibritler de olabilir. Hı. Ama şu anda çok genel bir e, Ayırım tanımı yapıyorum. Eee İnorganik malzemeler olduğunda da farklı farklı şekillerde oluşturabilecek, kullanılabilecek malzemeler var. Hangisi Bunların... daha verimli? Yani son yıllarda organik güneş pillerinin daha gidiş var. Ee, emin değilim bu soruya tam doğru cevap verebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü her iki tarafta da çok farklı gelişen şeyler var. İnorganik güneş pillerinin verimi organik güneş pillerine göre daha yüksek, en başından beri daha yüksek. Bu silikon e, bazlı güneş pilleridir, inorganik güneş pilleri. Bu evlerin çatılarında gördüklerimiz çoğunlukla etrafta herhangi bir şekilde gördüğümüz güneş panelleri, güneş pilleri inorganik, silikon bazlı olanlar. E, bunlar e, sert katı yapıda olan malzemeler. E, herhangi bir şekilde bir esneklikleri yok belli bir kalınlıkta olması gerekiyor ağırlar ee, bunların verimleri yüksek evet ama e, yeterli miktarda alan gerekiyor e, bunların taşımı üretimi gerekiyor. Organik güneş pillerinin şöyle bir avantajı var e, inorganik güneş pillerine göre daha esnekler hmm. ve içindeki malzemeyi o organik malzemeyi bu bağlardan yararlanarak organik e, şey, e, karbon, oksijen, nitrojen hidrojen bağlarını elementlerin içine katıp farklı organik bağlardan, yararlanarak organik bağlardan farklı malzemeler, farklı özellikler elde edebiliyoruz. Aslında işin biraz terziliğini yapmak. Hı hı. E, bu malzemelerle de esnek e, herhangi bir şekilde mesela kıyafetin üzerine e, entegre edilebilecek. Ya da işte ne bileyim e, bir ekran düşünün, kağıt gibi e, sarabiliyorsunuz ve bu elektrik üreten güneş enerjisiyle ile çalışan bir cihaz olabilir çok mümkün organiktir muhtemelen evet. bu kadar katlanabiliyorsa evet bu bir olur. ara hatırlıyorum birkaç yıl evvel belki 5-6 yıl evvel şeydi yani bu <gülüyor> ne derler işte do, binaların dış kısmı da kaplanacak oradan da güneş enerjisi üretilecek falan muhabbeti vardı işte o esnek kısım herhalde bu dediğin şeyi arıyorum ben de bu arada Buran Burak, Burak Bu ya evet. da şeyle uğraşıyor, güneş enerjisiyle uğraşıyor. Bugün konuştum, bugün konuştum. Saat 4-5 gibi Burak'la konuştum bugün. Heh, Aynen öğrendim. Çok da mutlu oldum. Ee, o da güneş pileri üzerine çalışacakmış. Ee, Doktorasından bahsettik evet. biraz. Konusunu bulmaya çalıştık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> da ee, çok de ya... Yani şöyle bir yazısı var. Yüzen güneş enerji santralleri. Reklam yapayım biraz sitede. Baksınlar evet. yani şu an Hollanda'da da onları kuruyor. Sen de bir kimyasını <gülüyor> anlattın bize. O da oraya nasıl kuruluyor falan merak ediyorlarsa e, evet. onlara da bakabilirler. E, onun da. Yani güzel bir konu çok güzel, müthiş bir müthiş bir konu. Biraz daha netlesin evet. anlatacak şimdi. Doktora günlüklerine başladık bu arada. Sen de katılabilirsin. Ben ilk bölümünü yaptım. E, diğer bölümler zaten gündelik geliyor. Problem oldukça bir konu oldukça günlüğe yazılacak. Onları çekeceğiz, <gülüyor> e, yapabiliriz. Şimdi, çok güzel açıkladın. Bunları çalıştın sen. E, güneş pilinde, organik güneş pilinde kullanılacak polimerleri çalıştın. E, master'ında. Peki şey de yukarıda bir soru vardı, unutmadım onu. Doktora sürecinizden bahsedebilir misin? Yani Türkiye'den Hollanda'ya doktora'ya nasıl geldin? Um, master'ımın ilk senesini bitirmeye yakın Az çok kafama koymuştum zaten yurt dışında doktora yapmak istediğimi. Bu yönde ilk önce bir konu araştırmasına başladım. Hı hı. Her şeyden bağımsız bir şekilde, herhangi bir şekilde dünyada bir lokasyonla kendimi kısıtlamadan sadece hangi konu bana daha sıcak geliyor kısmında bir araştırmaya başladım. Sadece üniversitelerin web sitelerinin e, genellikle güneş enerjisi üzerine olan konularına girip bakıp Oradaki insanlar ne çalışıyoruzumu anlamaya çalıştım aslında çok daha anlaşılacak cep kadar kolay yazmıyorlar hı hı. çok e, kullanımı kolay web olduğunu düşünmüyorum üniversitedeki özellikle hocaların gruplarını evet. e, ama mümkün olduğunca bunları araştırmaya çalıştım ve sonrasında da e, bir excel dosyası yaptım aslında karar verdim şu şu ülkelere gitmek istiyorum diye. benim kendi tercihim e, Avrupa'da kalmak olduğu için e, Hollanda, Almanya ve İsviçre ile kısıtladım. Bu, ünivers bu ülkelerdeki üniversitelerin e, bir e, listesini aynı şekilde Excel dosyasına bloğa ekledim. Onların karşısına da oradaki hocalar ve konuları hı hı. Asıl önemli olan şey sonrasında e, bu hocaların yine bu Excel dosyasında paraları olup, projeleri olup olmamasına çok dikkat ederek edilir. Bu not çok oldu. önemli bir ipucu. Buraya dikkat edin arkadaşlar arayanlar, doktor arayanlar Avrupa'da. Ya parası derken parası... fon alıyorlar değil mi? Bu hocalar tabii maaş veriyor tabii. ama araştırmayı yürütmek için para vermiyor burada. O parayı kendilerinin bir yerden fon alması lazım, araştırma fon alması lazım. Bunu ee, nereden alıyorlar? Al, alabilmişler mi? sitelerinde bunu nasıl görüyorsun peki Cansel? Yazıyorlar. Bir hmm. aradıkları zaten bazı boş pozisyonlar oluyor, ba paylaştıkları projeler oluyor. Özellikle de e, bazı hocalar e, bu web sitelerinde projelerini anlattığı yerlerde ya da insanların e, resimlerini, açıklamalarını yazdıkları yerlerde alta genelde e, başvurmak isterseniz bana işte CV'nizi, e, e, kendi cover letter'ınızı atın diye evet. yazıyorlar ve eğer projeleri varsa da bu konuda bahsediyorlar. Şu şu konuda işte biz Avrupa Birliği'nden, ne bileyim ben, Hollanda'nın bir ya da işte İsviçre'nin, Almanya'nın herhangi bir bilimsel bir enstitüsünden şu şekilde fonlandık diye bir şekilde bir bilgi yazıyor. Hiç yazmıyorsa da hiç problem değil. Asla kısıtlayıcı bir faktör değil. Ben tüm hocalara mail attım. Hmm. Tüm istediğim hocalara. Benim o zaman şöyle bir şansım vardı. Şu anda pandemiden kaynaklı maalesef ki ve euronun durumundan kaynaklı. Ben 5 sene öncesinden bahsediyorum. E, maalesef biraz zor yapılacak bir şey. Ama ben Hollanda'ya gezi düzenledim. 2 haftalık. Hı. Çok kısa bir bütçeyle. E, burada da gitmeden önce tüm hocalara mail attım. Ben geliyorum, sizinle tanışmak istiyorum. E, mailde de benim CV'mi, cover letter'ımı e, Ders notlarımı ortalamamı bulabilirsiniz. Sizinle buluşabilir miyim, tanışabilir miyim makalenizi beğenerek takip ediyorum diye. E, hepsini beğenerek takip ediyor muydum? Tabii ki hayır. Mümkün değil böyle bir şey. Ama bir, gitmeden. Peki bir soru. <gülüyor> kaç hocaya ortalama ve kaç tanesi okey dedi görüştü? Bak bunu merak ettim şimdi. Valla 20-30 tane hocaya atmışımdır. Tamam. Ee, bir Şöyle bir şey şöyle bir taktik verebilirim. Hı. Mail'lerde her gün onlarca, yüzlerce belki de mail geliyor bu insanlara ve o mailin doktora başvurusu da dahil olmak üzere açılabilmesi için başlığın dikkat çekici olması gerekiyor. Öbür türlü at çok net bir şekilde atlanır unutulur. Başlıkta ben masterımı yaptığım hocamın adını yazmıştım. Neden? Hı. Çünkü birçoğunun e, organik güneş fillerinden kaynaklı bir İsim bir duymuşluğu vardı. Hı. Üniversitemin adını ekledim. Başlık'tan bahsediyorum burada sadece. Hı. Konu yani. Konu ee, mailin konusu tabii, konu. Hı. Aynen öyle. Ee, visit request demiştim sanırım. Ee, buluşma, hı. görüşme talebi. Hı hı. Referansımın adı ve üniversite. Ve ülke. Sonrasında maile girdim. İlk önce bir baştanın dikkat çekmesi gerekiyor. Mailde de e, niyetimi belli edip yaklaşık 30 tane falan bir hocaya belki de daha fazla 60'ındır Yarısı geri dönüş yaptı. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Biraz da alakalı. E, hevesle alakalı. İlk doktora arıyorum diye girince biraz şey oluyor. E, herkes arıyor diye. Ama şu anda size tavsiye edebileceğim arayanlar için. Pandemide gidemiyorsunuz. Okey maalesef da çok fazla, vize de problemli. E, şu anda tüm hocaların online ulaşabilirlikleri var. Evet. Bu çok büyük bir avantaj. Eskiden e, dinleyenler, kullanım. öğrenmeyenler, eski kafalar mecburen şu an Zoom'u falan öğrenmiş oldu. Aynen öyle. Tüm toplantıları kamerada yapıyorlar. O yüzden bir saat, bir kahve, yarım saat. Tanışma talep edebilirsiniz. Bunu talep etmek zaten çok büyük bir artı. Herkesden önce bir öne geçiyorsunuz bu cepte. Ee, çok fazla red aldığım da oldu. Hı. Projesi olmadığı için, beni beğenmediği için, ben konuyu beğenmediğim için, sonrasından biraz daha detaya girdiğimizde. Ee, ya da ben... E bir şekilde belki de daha amatörlüğüme gelen zamanlarda, o de sürekli zaten 30 kişiye attıkça her evet. aldığım feedbackle beraber büyüdü, gelişti. Hı hı. Ve e, yaklaşık bir 5-6 tane hocadan da olumlu cevap aldım. Tamam, süper. Onlar, Benim sürecim bu sanırım. daha sonra Daha sonra doktoraya başladın. Peki sen doktoranda ne araştırdın bize kısaca? Yine de, e, şeyin devamı olacak tabi, daha önce anlattığının ama. Ben doktoranda aslında büyük çerçevede yine e, organik güneş pilleri çalıştım. Ama hiçbir zaman masterımda yaptığım gibi organik güneş pillerini yapmadım. Hmm. E, o architecture'ın, o mimarlığını yapmadım. Hmm. Yaptığım şey e, sıvı kristaller sentezlemektir. Hmm. Bu e, liquid kristal olarak geçiyor. Aslında hepimizin telefonlarında Bersi, olan şey. şey. Evet. Estetik. Aynen. E, onların bu e, birbirleriyle olan bağlarını baz alarak Hı -hı. aslında e, bir tüp tasarlayıp Hı -hı. ama bu nanotüp dediğimiz grafen sheet'in aslında katlanmasıyla olan tek bir tane blok. Hı -hı. Ama benim doktoramda yapmak istediğim şey o her blok'un parçasını Tek bir parçasını tuğlayıp, hı hı. dizayn edip, sentezleyip, diğer kalan tuğlaları da üzerine otomatik olarak yerleştirmek. Hı. Bu kimyasal bağlardan kaynaklı etrafta dağınık bir şekildeyken, self-assembly olarak tanımlanıyor. Ee, birbirlerinin üzerine binerek bu kolonları Koleküler oluşturması... Yani kendi kendine birleşip şey şeyi oluşturacak. Kolon oluşturuyorlar. Posterim sen istediğin diye getirdim aslında. <gülüyor> posterim var mı bir görsel bir şey? Bir görelim bakalım. Bilimsel poster arkadaşlar. İşte şey Aynen falan. ödüllü poster. <gülüyor> ha, ödüllüymüş bir de evet. Konferanslara gittiğinizde posterinizi sunuyorsunuz. Böyle biraz ya doktora zamanında olur mu bu müsamere mi? Okul müsameresi mi? Akademik camiye böyle. Yani bize diyor posterinle sun diyor. Ee, şimdi çarşaf gibi posteriyle Cansel bize göstereceğim. Yani çarşaf gibi posterimle evet burada <gülüyor> <gülüyor> çarşaf posterimin şu kısmında yapmak istediğim molekülleri görebilirsiniz. Buradaki e, dağınık halde olanları ya düşük konsantrasyonda ya da yüksek ısıda. Hı -hı. Benim elde etmek istediğim yapılar Hı -hı. daha Hop, şunu kapatalım Şöyle daha yakın olsun daha organize bir şekilde bir araya gelmiş bloklar nano tüpler gibi ama hmm. e, tek bir blok haline değil ve benim yapmak istediğim şey bunları sentezi bu blokları yapıp hmm. bunların arasında olan e, iletişimlerini bilimsel olarak analiz edip iyileştirip hmm. bu tek bir kolonun içinde giden elektronun hızını ölçmek bu hmm bu elektronun hızını da ölçmek için bir mikrodalga yöntemiyle hmm. e, çok güçlü dalga boylarıyla malzemeyi e, iyonize edip sonrasından e, sürekli devam eden bir makrowave e, gücü yollayıp bu malzemeler iyonize olmuş malzemelerin bu mikro wave powerını ne kadar absorbe edebildiğine bağlı olarak da hı hı. elektron ve hollerin hızını ölçüyordum. bilmiyorum peki çok bu karbon anladım. evet buralarda öldük biraz ama önemli değil bizle alakalı sen alakalı değil. şöyle bir şey var karbonlana tüp peki niye lazım bize şimdi güneş panelinden karbonlana tüpü e atladım ya karbonlana tüp niye hı. yapmaya yani tamam çok güzel kendi kendini inşa edecek sihir gibi bir şey ama bu inşa edilen şeyin bize yararı ne? E, güneş panelinde. Hızlı. Daha hmm. verimli. Daha He. hızlı, daha Gene verimli. Gene bu üretmek için mi bu? Gene bu elektrik üretmek için değil mi? Güneş ışığından. Tabii. Tabii. Tamam. Tabii ki. Büyük, büyük resimde Ve o şekilde. Ama park alanlarda da kullanılabilir. Grafen diyorsun. Grafen de ilginç bir malzeme. Son yıllarda çok hot topic böyle adını çok duyduğumuz bir malzeme. Yani. Peki şey e, grafen bu şey gi doğru mu? Kurşun kalemin ucundaki şey de grafen mi? Ha, aynı şey. ve aslında kömür. Hı. E, grafen e, farkı var. Grafen. E, sadece farklı. E, grafen dediğimiz bizim bir, bir e, konjuge bir yapı. Hı. Bir e, böyle bir sheet halinde. Hı. Şöyle bir şey. Bak, bu benim bardak altlığı. İnce. Aynen öyle. İnce. Çok ince. Hı hı. E, grafini bulan kişi. Napta e, aslında uğraşırken biraz da can sıkıntısından <gülüyor> diye anlatılıyor. Hep de ama, olur. Hep de öyle olur ama olmuş olabilir gerçi. E, bandı yapıştırdığında koşun kalemle e, boyadığı yeri hı hı. çok ince bir katman alıyor. Banta yapışmış bir şekilde. Banta baktığında da Diyor ki ben bunu bir mikroskopta bakayım bu şekil nedir. Hı -hı. Orada e, bir sürü benzan halkasının bir araya gelerek oluşturduğu bir şit görüyor. Grafen. Hı -hı. Bu grafen şitlerinde işte farklı alanlarda çok kondaktivitisi yüksek olduğu için kullanım alanları var. Bu şidi de e, tabii kimyasal olarak büktüğünde büyük de nanotüpler oluşuyor. Bu nanotüpler de, e, hızlı tren yolları gibi elektriği pürüzsüz bir yolda çok hızlı bir şekilde e, iletebiliyor. Elektron içinden çok güzel geçebiliyor. Aynen öyle. Ama işte bunun e, bu grafenin farklı şekillere sokulabilmesi e, şu andaki bu konudaki challenge'lardan zorluklardan bir tanesi. Bu yüzden de e, tüm bu tüpü oluşturan her kanalı farklı şekilde ilk başta ayarlayabilirsek aslında bu tübü de hem daha güçlendirmiş oluruz hem de farklı özellikler katmış Hı. oluruz motivasyonuyla çıkılan bir doktora süreciydi. Süper ya. Peki şu an bildiğim kadarıyla sen tezini yazdın. Teslim ettin. Evet. Dur, göreceğiz mi acaba bir kalınlığın? Bir bakalım. <gülüyor> Çok lan. ben bu ışık yakacağım. Aha, tamam. <gülüyor> Aa, Ali Hocam beni izliyor. Şu an çok mutlu oldum. Benim master hı, hocam. <gülüyor> ne çok mutlu oldum. Merhaba oldu. Ali Hocam. güzel unutmamış hocam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Evet. E, tezini Selamlar bitirdin. Hocam. Doktora tezini bitirdin. Teslim ettin. E, okunup hı hı. bir defansını yapacaksın. Savunmasını yapacaksın diye biliyorum. Evet. unvan almam kaldı. Hı hı pandemi, süreçler, iş bulma derken biraz zaman alan, belki biraz evet. ertelenen. Yani i̇ş iş bulma, işte çalışıyorsun. <gülüyor> yani doktoranın evet. onu beklerken o bir ona bir engel değil. Bir de arkadaşlar hani bir, Avrupa'daki doktoralar Türkiye'de de gerçekleşiyor. Dünyanın her yerinde 3 aş aşağı 3 yukarı aynı da. Yani ne yapıyor? Cansa belli dersler alıyor ama hani böyle bir öğrencilik gibi değil. E, gerektiği kendine gereken şeyleri alıyor. Araştırmalarını yapıyor. İşte bu araştırmaların dergilerde basılacak makaleler olması lazım. Çünkü galiba Türkiye'de falan şey de görüyorum. Ben hiç bir yerde basım yapmadan normal sadece tez yazıp da da da alabiliyorsun doktora. Bu bir zorunluluk değil ama mesela Hollanda'da da. yazısız kural gibi yani aslında zorunluluk değil ama yazısız kural gibi böyle hani bir basım yapman uluslararası dergide yayınlaman gerekiyor. Yaptıktan sonra ha evet. da... buyur. Çok özür dileyerek araya giriyorum. E, tamamen bölüme bağlı, konuya evet. bağlı kriter bu. Hollanda'da da, dünyanın her yerinde de e, olabilir. Evet. E, yayınlamadan mezun olanlar yani, olabilir. Yani Genelde Gereklik yasal şeyi tezinin yazılması ama e, birazcık e, bölüme göre, kişiye göre mesela bazı ilanlarda şey diye istiyorlar işte. Yani anlatıyor, diyor ki tez yazılması gerekiyor sonunda. Bu tezden işte diyor en az dört tane diyor e, şeyde yayınlanacak bir dergide. Bunu söylüyorum ama bu şey değil. Böyle bir şey var ama her bölümde bu yok. Onu söyleyelim. Bazı bölüm diyor ki mesela dergiye yollarsın ama basılmasa da önemli değil diyor. Bazısı hiç dikkat etmiyor. Kimisinde de sayı değişiyor. Kimisinde de hiç yok zaten. Onu söylemiş olayım o Çünkü farklılık diye dedim. Ama dediğin gibi her her yerde olan bir şey değil bu. Bir zorunluluk değil. Ee, ya şö Şöyle söyleyeyim. Hani böyle bence bilimsel makalelerin yayınlanması zaten zorun zorunluluk olmaması gereken bir şey. O bir üründür. Hı hı. Ee, i̇yi ya da kötü. Ee, işin de tamamlanması için gereken bir aşamadır. Hani son çileyi koymak gibi. Hı -hı. O kadar yaptığın şeyi de anlatman gerekiyor. Hı -hı. Ee, bunun basılıp basılmamasına e, mezun olurken çok bakılmıyor. Ama o bir tabii de yaptığın işin, ürünün ne kadar da... E, değerini demek istemiyorum ama e, ne kadar... E, başka insanlara ulaşabileceğini de başka insanlar tarafından da onaylandığını, kabullendiğini de gösteren de bir aslında belge bir Hı -hı. araç da diyebiliriz. Evet. Çünkü bir makalenin yayınlanması demek tüm dataların, tüm oradaki bilimsel e, anlatılan şeylerin de bir komite tarafından onaylanması evet. demek. Onu güvenilirliği artırır. Aynen. Bir, mi? Bir, i̇şte iki adet gerekiyor demiş birisi. Birisi tane gerekiyor demiş. Tam bilmiyorum bunu. Hani buna bakmak lazım. Hani bu yine bir okulun şeyi mi? Yoksa yokun cidden hani doktora verebilmeniz için bunlar gereklidir mi? Bunlara bakmak gerekiyor. Bilen varsa yazsın kaynak gösterip bakalım. Şimdi şey diyecektim. Yani doktora sürecinden aslında sen araştırma yaptın. Bu araştırmaların sonuçlarını raporladın. Öyle diyelim. Bir şekilde raporladın. Bunlar da bir teze dönüştü. Tez de nedir? Hep bunu geçen doktora günlüklerini de söyledim. Doktora yeni bir şey ortaya koyman bekleniyor. Yani bilgiyi aslında birazcık ötekinde derinlemesi öğrenirken master'da gene bir şeyler yapıyorsun. Doktora da sen alana bir şey katman bekleniyor gibi oluyor. Dolayısıyla onları e, yaptı. Tezini yazdı. Şimdi o süreçte. Peki şimdi artık bundan sonraki şeyde çalıştığın alanı çok sormayacağım. Biraz daha olgunlaşsın onlar. Hem de zamanı, verim yani iş yerini sormayacağım. E, verimli kullanmak adına... Heh, verimli kullanmak adına biraz soruyu cevaplayalım istersen. Sorulardan sonra bakarız ona da. Ee, bakalım. Proje dedin ya sen proje yazıyorlar, fon alıyorlar. Bazı projelerde diyorlar. Evet. Ki, öğrencide bir koşul diyorlar. Yani o yüzden öğrenci alması gerekiyor diyor. Ee, Tabii white, ki. E, white Flash demiş ki artık lityum piller öne çıkacağı söylenmekte. Bu güneş pillerinde lityumlu olanlar diyor. Bakalım. Sorularımıza bir bakalım. Bölüm ilgili acaba? Geç katıldım duyamadım da demiş. Ee, Kimya. <gülüyor> böyle gibi. Bir soru var. 42 dakika önce sormuş. Bak başında sorulmuş Paneller çevreci midir? Diğer enerji kaynaklarını kıyasla ekonomik verimliğinden bahseder misiniz diye. Bilmiyorum hani tam alanın mı diyeyim Bu arada bilmiyorum hashtagini de saklı tutuyoruz. Her an diyebiliriz. Ben demin dediğim gibi tamam. söyleyebiliriz. Paneller çevreci midir? Paneller... Panellerin kendisi e, özellikle organik paneller diyebilirim. Çevrecidir. Ama hmm. e, üretim koşulları, üretim aşamaları çok çevreci olmayabilir. Hmm. E, zaten e, bu panellerin, güneş panellerinin herhangi bir şekilde bir karbon emisyonu yok. Sadece üretim aşamasında kullanılan e, o ulaşımda kullanılan, üretimde kullanılan, salgılanan e, gazlar, zehirli ...gazlar ya da kullanılan aşırı miktarda su ya da e, alan açısından ya da kullanılan onları temizlemek... ...ya da üretim aşamasında e, kullanılan kimyasallar, çevreci maalesef çok değil. E, ama panellerin kendisinin herhangi bir karbon emisyonu ya da herhangi bir e, zehirli bir salınımı yok. Üretim, tek, üretim aşamasında, üretim tekniği içerisinde, süreci içerisinde oluyor diyorsun... Ee, diğer kaynaklara kıyasla ekonomik verimliliğinden bahseder misiniz? Demişler. Diğer kaynaklardan kısıt yeşil olmayan kaynaklarsa e, ekonomik açıdan verimliliği e, yüzdesel anlamda çok daha fazla. E, tam olarak nedir bu konuda çok da bir açıkçası bir derin bir, bir fikrim yok. Ama e, biraz da sanırım az sebep üzerine de kurulu bir denge. Şu anda e, petrolden çok daha ucuz olmasına rağmen e, üretimi pahalı olan bir e, enerji çeşidi olduğu için ekonomik anlamda daha pahalı olabilir. Sonunda da alınan verim daha düşük, görece daha düşük olduğu için. E, ama bu şu anın sıkıntıları. Gelecekte böyle bir şeyin e, talebin de artmasıyla beraber bu kadar dramatik olacağını düşünmüyorum. Yani. Umuyorum, olmaz. Hiçbir haber yapmıştık zaten bu şeyle ilgili. Adını sen getir. Azalan güneş paneli ve işte çevreci ya da yeşil enerji kaynaklarında maliyet gittikçe azalıyor zamanla.